Bu soğuk içim yaptığımız bir önceki münde yaptığımız şey e, sabunun su kapatayım önce şunu göstereyim. E, her yaptığım dilimden ben genelde kendime bir tane saklıyorum bu sabunu yapalı bir buçuk yıl oldu Bu kanalımdaki o çok uzun video var ya zeytinyağlı sabun yapımı sıcak yöntem ve soğuk soğuk yöntem ve sıcak yöntem diye bunlar işte son birer parçalar son dilimler o şeyden kalan videodan kalan stik asit videosunda anlattığım gibi oradaki sabunumu böyle zorlamıştım hani sıcakla soğukla bir araya getirip Sonrasında sizinle paylaştım orada hani nasıl lekeler renk değişimleri oluşturduğunu şeyin sabunun reçetesinden dolayı bu sadece zeytinyağıyla yapılmış bu sabun bunu da zorladım ee, sıcak soğukla hani renk değişimi tek bir bölgede değil genel olarak sabunun her tarafı aynı şekilde renk değiştirdi onu söyleyebilirim ve turuncu nokta oluşacak mı diye merak ediyordum %6 kostik indirimi yapmıştık şurada şöyle minnacık bir tane turuncu noktamız oluştu ama yani zorladım bu böyle rafta durmadı sıcağı koydum 10 saat sonra soğuğa çıkarttım dışarı sonra yine sıcak koydum sonra buzdolabına koydum falan test ettim yani ve olan şey turuncu nokta sadece şu Hani bunda sitrik asit falan da yok bu şeyde sabunda Bir de bu sabun tamamen kurudu Yani bakın bu sabun kafanızı kıracak şekilde şu anda Şöyle şu sesi çıkartıyor Ve gördüğünüz gibi şöyle tuttuğum zaman Şu ortada yüzeyde Tam şu ortada Sanki böyle bir sun gelmiş de basmışsınız gibi Hafif bir ortadan çökmesi var içe doğru Yani tamamen içi de kurudu bu sabunun Şuralar şu kenarlar daha yüksek Şu kesim ken köşeleri yüzünden bakın Şurada bir e, içe doğru çökmesi var Tamamen kurudu bu sabun bu, Onu da gösteriyor Şimdi bunun köpük testini yapalım bu Tamamen kurumuş bir Zeytinyağı sabunumuz nasıl köpürüyor işte bu budur yani krem şeklindedir köpüğü ve kabarcıklarımız böyle küçük küçük baloncukludur Azıcık ısınattığımız zaman köpük yerimizi de büyütebiliyoruz ve yani hani köpürmüyor sabunun diyenler olduğu için bana bunu yapmak istedim. Bakın bu bir buçuk yıl beklemiş ve tamamen kurumuş bir şey. kastil sabun ve bu da köpüğü. Şöyle göstereyim yumuşacıkta yapıyor elinizi bu arada el yıkamayı da gösterelim elimizi böyle yapalım şöyle köpürttük 20 saniye sayıyoruz içimizden sabun köpürdü elimiz tamam tamamen köpürdü bıraktık önce şöyle ellerimizi oluşturduk sonra böyle yapıyoruz ellerimizi yine böyle yaptık hala şunlar olmadı şunları böyle yapıyoruz bir de çok iyi ulaşamadığımız yerler şu baş parmaklarımız bir de onları yapıyoruz bileklerimiz evlerimiz ve yuruyor ve bu artık o kadar zor erir ki yığılıp kalmaz kurumuş olduğu için e, sabunluğunuzda ama ıslak bırakmayın kuru bırakın böyle bakın şey şu anda üstünden o yumuşacık gliserin tabakasını da yine hissedebiliyorsunuz yani böyle kullandıkça sabun çok şey bir hale geliyor daha yumuşak bir hale geliyor ama hani erimiyor onu söyleyeyim yani bunu kullanmak benim için keyifli ben seviyorum kastik sabunu bu da sıcak sütüm yaptığımız sabunum bunda şey var e, şeker koymuştuk buna köpüklerimize biraz faydası olsun diye bakın zaten direkt hani köpürtürken de o farkı da görelim ilk köpürtmede anında şeylerimiz baloncuklarımız daha böyle iri iri taneli bu sabunda gördüğünüz gibi diğerinde şöyle baloncuklar oluşturmayı sabunlarken Başaramamıştık. Yani şekerin de yarattığı farkı da sanırım bu şekilde görebiliyoruz. Şöyle. Bu zaten hani bir yıl beklemesine gerek yoktu bunu bunu yaptıktan yaklaşık e, iki hafta üç hafta, hadi bilemediniz bir ay sonra bu kullanılır durumda ve bu şeyi performanstaki köpüğü ve kullanımı e, şey yapıyordu, sağlıyordu. Çünkü bu sıcak yöntemle yapılmış bu sabun. Ama şu e, bunun kuruması lazım. Yani zeytinyağlı kas sabunumuzu yaptığınız zaman alt ay net unutun. E, düşük suyla yapabilirsiniz. Hani bir de öyle bir de deneme yapacağım. Şey yapacağım. Video çekeceğim, koyacağım. Düşük suyla şey yapmak. Sudan indirim yaparak e, Bak köpüğü de şuradaki köpüğü de göstersen anneciğim. Şimdi bunlar da işte bu sabunlarımızdan elde ettiğimiz şimdi köpüklerimiz yani e, sıkıntısı yok ama e, kurumuş olması gerekiyor. Zeytinyağlı soğuk döküm savunu. Sıcak döküm yaptığınızda da e, bir ay beklemiş olması yeterli oluyor kullanabilmeniz için. Şöyle tekrar anneciğim Sabunlarımız orada bizim Merhabalar. Şimdi bu videom hem şey köpük testi ilk yaptığımız ilk video, kanala ilk koyduğum videodaki üretimin kastil bunun sıcak ve soğuk yöntem yaptığımız sabunun köpük testi ve vlog olarak tasarladım çekiyorum. Bir, küçük bir iki tane paylaşacağım şey var sizinle. Evet köpük testini yapmak istedim. nedeni de, neden derseniz hani bu kadar zaman geçti üstünden niye köpük testi yapıyorsunuz? Bir kere hani sabunun hakkıyla kuruduğunda nasıl bir performans sergilediğini göstermek istedim size. Yani zeytinyağlı sabun, kastil sabun soğuk döküm yapıldığında Kuruması gereken mi sabun? Onu söylemek istedim. E, şekerin e, iki sabun arasındaki köpükteki farkını e, aynı anda iki reçetedeki şekerli ve şekersiz sabunun köpüğündeki farkı göstermek istedim. Bir de çok soruluyordu. Yani şimdi hiç e, daha önce sabun yapmamış kişiler işte o, o videoyla sabun yapıp e, bir ay sonra, altı hafta sonra o sabunu kullanmaya kalktığında elinde yığılıp kaldığına dair bana çok geri dönüşler oldu. O yüzden de paylaşmak istedim. Herkese tek tek, bana geri dönen herkese tek tek ben bu cevabı verdim. Ama bir de bu şekilde de kanalda bulunmasını istedim. Her reçete için değil ama içerisinde %55, %60, %70... 80-90-100 oranında zeytinyağı bulunan ya da işte oleik asit oranı yüksek olan yumuşak yağlarla oranı yüksek olan reçetelerle yapılmış sabunların kuruması lazım ki şeylerini performanslarını yeteneklerini sergileyebilsinler kurumazlarsa elinizde yığılıp kalırlar ama işte Farklı şekilde kombine edildiği zaman da bu soğuk döküm reçeteler hani 4 haftalık, 6 haftalık kürlenme süresinin sonunda da zaten o kurumayı da sağlamış oluyorlar ve kullanabiliyorsunuz. Hani reçetenin içeriğine göre değişiyor bu. Onu anlatmak istedim. Artık şey verim, abone sayım bu sanırım COVID-19 ile alakalı olarak kendi üstüme alınmıyorum bunu. Çok ciddi oranda böyle hızlı bir artış gösterdi. 1880'e falan, 80'lere geldi abone sayım. Ve bu artık düzenli olarak artıyor. O yüzden yeni gelen, yeni abone olan herkese bir hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum kanala abone olduğunuz için, beni desteklediğiniz için. Minnettarım, hoş geldiniz, iyi ki buradasınız diyorum şeyde de ne şimdi mesela bir tane daha bunun ardından hemen yayınlayacağım bir videom var. Hazır. Az bir şey düzenlemem gerekiyor. O videoyu da yayınlamadan önce de bir, bir şey daha anlatmak istedim size. Şimdi bu sabun yapımını öğrenirken ben sanırım YouTube'da izlemediğim video kalmadı. Benim şeyle, sabun yapımı ile ilgili olarak. Dolayısıyla da burada bir yapay zekam var, akıllı zekam var ya da bir algoritma mı çalışıyor, nedir, her neyse. Bana herhangi birisi, dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi savun yapımı ile ilgili bir video, işte savun kesimi ya da bilgi paylaştığı zaman, video paylaştığı zaman mutlaka öneri olarak benim karşıma geliyor. Yaklaşık bir... İki ay önce, bir buçuk ay önce falan bir kanala denk geldim. Çok hoşuma gitti. Size onu göstermek istedim. Bir de onu anlatmak istedim. Çünkü bu hanımefendinin mesela... Bu arada da ben o bundan sonra yayınlayacağım yayınlayacağım dediğim sabununu yapmıştım. Bu hanımefendinin yaptıklarını görünce kendi yaptığım çok ilken gözüktü gözüme. Hiç beğenmedim. Yani o zaten denemek amaçlı yaptığım şeydi ama gene de daha iyi bir deneme yapabilirmişsin dedim kendime. Ee, şöyle göstereyim videonun altına videonun altına e, kanalın linkini de koyacağım şöyle bir kanal burası şöyle I dream in sohap bu ee, hanımefendinin adı Lisa İngiltere'de yaşıyor ee, bakın şu şu, şu şu sabuna ben hayran oldum mançın çığlık tablosunun sabun versiyonu bu soğuk döküm sabun versiyonu bu bir sabun hani kullanmaya kıyılabilir mi bilemiyorum Ve şu yıldıza uzanan şey kedi yani çok hoşuma gitti şu iki sabunun da Nasıl yapıldığının tekniği e, burada var e, kanalda. 24 tane şey var, e, video var. E, mesela o işte making, and cutting, pussycat, stars, pusiket stars, cat swap, cold process o burada. E, şu da the scream swap, challenge kulüp. Club Cold Process, yarışma tarzı, yarışma için sanırım, meydan okuma için sanırım yapmış olduğu bir çalışmaydı. Aa, ama muhteşem olmuş. Bir de şu sabun beni çok böyle şey yaptı, şaşırttı. Yapma tekniği özellikle ciddi bir zaman var o sabunun yapılmasında. Yaklaşık 8-10 saatte yapmış ya bu sabunu. Transforming Soap. Cold Process Swap Making diye e, ve mesela işte şey var e, e, tahta kalıbınıza nasıl silikon kalıp e, yapabilirsiniz var e, şeyleri nasıl test e, parfümleri sabunda kullanacağım parfümleri nasıl test ediyorum var sabun yapımında kullanacağım Mika boyaları nasıl test ediyorum var. Yani teknikleri ve e, yapım aşamalarını e, çok şey açık ve net bir şekilde hanımefendi anlatıyor. Ta, ama işte ne anlatıyor? İngilizce anlatıyor. Ancak şeyi telaffuzu ve e, konuşması çok anlaşılır. Yani hiç kelimeler ağzında yuvarlanmıyor. Çok net e, konuşuyor. Çok Hani biliyorsanız anlıyorsunuz dili zaten. Yok eğer o dili bilmiyor olsanız bile bu uygulamayı şeyle açarsanız bilgisayarınızda Chrome tarayıcıyla açarsanız mesela gelelim şeye şunan. Chrome tar tarayıcıyla açıp şurada alt yazı seçeneğini Ay, Seçtiğinizde İngilizce alt yazı konuşması geliyor zaten. Şuradan e, alt yazılar otomatik olarak oluşturuldu. Otomatik çevir dediğinizde e, ve Türkçe'yi seçtiğinizde. E, baş yani gayet anlaşılır tam zap dedikleri baş parmak bırakırsanız çok mutlu olacağım diyor şimdi niye gösteriyorsun Cansu bize bu kanalı derseniz yani hani bu artisan suap emek isteyen e, e, sabun e, diye böyle bazen Bizde de olanlar, bizim yani memleketimde gördüğüm örnekler, bizlerin yaptıkları, kendim de dahil olmak üzere yaptıklarında gördüklerim e, bir çok şey e, bu tarzdan farklı yani zaten şu şekilde çalışan birilerini göremedim ama e, daha çok böyle hani sabunları adlandırırken olsun, renklendirirken olsun e, tek renk hadi bilemediniz iki renk bir de isimlerde işte hep şey yüzde iki yüzde üç argan yağ koyunca argan yağlı sabun işte birazcık e, nar çekirdeği yağ koyunca nar çekirdeği narlı sabun tarzı isimlerle adlandırılarak işte zencefilli çörekotlu yani içine reçetenin içerisinde var olan bir şeye göre ki benim, ya, benim verdiğim isimlerde öyleydi hani bunu eleştirmek için söylemiyorum e, sabunlar ortaya çıkan sabunlar şimdi bu mesela e, bunları bu ayrı bir yetenek sanırım. Yani hem ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bir kere o kadar uzun süre kullanacağınız, donmadan kullanacağınız açıdığı oluşturabilmeniz gerekiyor. Renkleri kullanırken de o renklerin size hangi karışımların hangi renkleri vereceğini net olarak elinizde olması gerekiyor. Renklerden ziyade de en şey olan da e, e, şey, e, parfüm denemeleri. Çünkü ben böyle ufak ufak arada böyle alıyorum bir iki tane şeyi parfümü denemek için. En son denediğim parfüm şeyin içerisine koyduğumda ki cold process soğuk yöntem sabun için e, önerilen bir şeydi, kokuydu aldım. Döker dökmez e, hamurum şey oldu, taş oldu kaldı kalalım içerisinde. İşte sonra tekrar tencereye boşalttık da ısıttık, pişirdik, Piş sıcak yönteme döndürdük sabunu, kurtardık malzemeyi. E, bir el sabunumuz oldu ve ciddi bir renk değişikliği yaptı sabunda Yani bembeyaz sabun namurunu kahve de sarımsı kahveye döndürdü. Çok ilginç bir Renk değişikliği yaptı sertleştirmekle birlikte. İşte bu, bunları anlatıyor. O yüzden hani öğrenmek istiyorsanız en doğru şekilde ve en açık, en net şekilde öğrenebileceğiniz bir kanal. Mutlaka hani ziyaret edin ve abone olun diye tavsiye ederim. Hani bir de bunu göstermek istedim ben size. Bir de Buzi bir durdur bir şey anlatacaktım ben. Evet, bir de e, hakkında kısmında, kanalda hakkında kısmında iletişim numaram var, Instagram hesabım var. E, Facebook'a çok, Messenger'dan gelenlere çok fazla dönemiyorum. E, de, telefonunda yani Messenger uygulaması o telefonu çok yavaşlatıyor çünkü. E, i̇şte bana ulaşabilirsiniz diyorum hatta böyle denediğiniz yaptığınız reçetelerimi yaptığınız da emeğim olduğunu düşünüyorsanız hani beni dinleyip sabun yapmaya şey yapıp benim videolarımı izleyip sabun yapmaya niyet edip yaptıysanız ve de sonuç aldıysanız veya yaptığınız işten memnunsanız veya değilseniz onları benimle fotoğraflarla paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Heh. Söyle. <gülüyor> Dur anne. Durdun değil mi? Sizlerin de iznini alarak eğer izin verirseniz paylaştığınız fotoğrafları, ben böyle 3-4 fotoğrafı derleyip Instagram hesabımda sizden gelenler diye paylaşıyorum. Hani Mutlu oluyorum. Ben de e, sizlerin e, yaptığını e, gördüğüm zaman. E, bir, bir de Mesajlaşma iş kısmını, mesajlaşma işini şeyle halledebilirsek, Whatsapp'la halledebilirsek ve fotoğrafları da Whatsapp'tan gönderirsek çok minnettar olacağım size. Çünkü Instagram'da bu aralar bir DM mesajında, direkt mesaj deniyor sanırım. O mesajda bir sıkıntı var. Şey Sesli mesajlar gitmiyor. Ben de yazmada çok hızlı değilim. Genelde sesli mesajda sizin yazdıklarınıza cevap veriyorum. Bir de geçen gün yaşadım bunu ve saat gece bir falandı bir şey geldi bana Instagram diyen mesajdan işte kalıp fiyatı alabilir miyim diye bir mesaj geldi ben de hemen ardından mesajı cevapladım işte şunun fiyatı bu kadar bunun fiyatı, kapaklı kalıbın fiyatı bu işte kapaksız altı açılan kalıbın fiyatı bu diye Hanımefendi de şeydi, aktifti, dedi. hemen bana cevap verdi. Teşekkür ederim geri dönüş yaptığınız için ama ben hallettim abla dedi. Şimdi o hemen bana yani mesaj geldi ben hemen cevap verdim. Nasıl oldu ya bu dedi, nasıl halletti hemen? Şey sordum, dedim ki siz bana dedim bu mesajı ne zaman gönderdiniz? Yani şimdi o geldi aklıma çünkü ben size bu mesajı bir hafta önce gönderdim. bana. Bana dedim ki bana da az önce geldi yani bir hafta geçmiş bana az önce mesaj iletildi ve ben hemen ardından cevapladım. Hani şey de Instagram'da bu tarz şeyler olabiliyor. WhatsApp'ta henüz böyle bir şey yaşamadık. O yüzden e, hani DM'den mesaj attınız, Instagram'dan mesaj attığınız cevap gelmediyse yani ya çağrıyla ya da Whatsapp'tan e, ulaşmayı deneyin. Hani aklınızda olsun ama bana cevap vermiyor diye düşünmeyin herhangi bir şey sormak istediğinizde de. Ya da rahatsız edeceğim diye diye de düşünen kişiler var. Çok teşekkür ederim o şeylere de, abonelerime de. Ama zaten ben müsait değilsem o telefona şeye, mesaja hemen dönemiyorum veya diyorum ki şu an müsait değilim. Uygun olduğunda size dönüş yapacağım diye bir haber bırakıyorum. Onu de bunun şeyini söylemek istedim. Ay, Bunu anlatmak istedim. Bir de bu içinde bulunduğumuz günlerden dolayı ekstra bir şey var üzerimizde. Yani bir durgunluk var. Hani mutsuzluk değil ama hani ne olacağını kestirememenin getirdiği bir durgunluk kafa karışıklığı mesela hani Birisi, abla çok şey diyerek konuşmuşsun demiş bana. Ben şu anda konuşarak başka bir şey çeksem, gene şey dedim işte, sabun videosu çeksem, o şeylerin sayısı muhtemelen daha çok artar. Kafanız meşgul çünkü, kafa meşgul. Herkes şükür yanında, hepimiz evdeyiz. Babamız çalışmak zorunda, o işe gidiyor. Mutfakta genelde bu çekimleri yaptığımız için, Biraz da böyle ben bu işi yaparken bu mutfağın derli toplu görüşü gözükmesini istediğim için. Bu aralar bunu yapmakta zorlanıyorum. Her, hepimiz, ben dahil hepimiz kendimizi yemeğe vurduk. Tezgahları boş görmek çok zor oluyor. Yani topluyorum, çıkıyorum, 15 dakika sonra geliyorum. Tezgahın üstünde birileri bir şeyler yapmış oluyor falan. idare etmeye çalışıyoruz. Hijyen kurallarına uyuyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, evde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. 74 yaşında bir babaannemiz var. İşte kapıdan ihtiyaçlarını bırakıp dönüyoruz. Yani zor geçiyor. İnşallah sonu iyi bitecek. Ama ne kadar zamanda bitecek onu kestiremiyoruz bir türlü hani böyle sanki Nisan sonu diyorlar bize ama Nisan sonunda da bitecekmiş gibi bir şey gelmiyor, git bitecekmiş gibi gelmiyor bana. Ee, teşekkür ederim. Ee, gene buraya kadar gene izlediğiniz için. Ee, şeyde e, sabun reçetelerinde görüşmek üzere. Ne yapacağımı biliyorum o yüzden şimdi bir çabucak gelir sabun şeylerim videolarım diye düşünüyorum bir de hani ne yapacağınızı bilmediğinizde de karar veremediğinizde de çok bir durgunluk geliyor ama en azından bir tanesi hazır iki tane ardından gelecek iki tane dedi de, ne yapmak istediğime karar verdim o yüzden daha düzenli aralıklarla inşallah videolar gelecek hep birlikte de evdeyiz çünkü onun da getirdiği bir rahatlık var. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla iyi akşamlar.